Cezibe Baba, son iki bölüm. Başlattın mı kaydı? Başlattın demeyelim. Neyse, sayın izleyicilerimiz, size bir sorum olacak. Sizce Cezebemiz Babanın finali mutlu sonla mı bitecek yoksa mutsuz sonla mı? Yorumlar kısmına yazalım. Sizce final nasıl olur? Aaa bu arada. Remzi Baba'nın 18. bölümü bugün 17.00'da TV'de. Kaçırmayın ha. Çekirdeğinizi, kolanızı, çayınızı, cipsinizi alın. Hazırlanın. Büyük savaş başlıyor. Şimdi ben iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.